Hepinize yeni bir videodan selamlar millet bugün sizlerle birlikte MSA'daki en iyi drift kodunu tartışmasız en iyi drift kodunu deniyor olacağız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yani ama ben ayda bir kere bu bilgisayarın yani şeyini mi yenileyeceğim termal macununu? Hani yeter daha Allah Allah FPS. Hah bari böyle belki kasmaz ha böyle kasmıyor iyi. Arkadaşlar bu termal macunu benim bilgisayar yiyor mu ne yapıyor bak. Ama ama yani. E durak mı ne bak? Allah Allah duralım mı beyler? E, duralım bari. Bu arada stoplar nasıl? Şöyle bir gösterelim. Biz biz oyun oynayabilirsek daha güzel olacak ama. He GTA. ne diyorsun? diyorsun? Oturmadan düşmem o faraç. Far kapat daha mantıklı modifiye. Supra'ya bir modifiyece gelim ya. Nitro, hidrolik ekleyince basılıyor mudur? Bir şey oldu anlayamadık. O böyle spoiler, çift spoiler bir de. Teknolojik Serdi. İse <gülüyor> Kardeşim yaklaşma, oyunum kasıyor. Yaklaşma, git. Durduğum yerde kasıyor amına Delireceğim şimdi. Töbel olsun. Şimdi Hangi renk spru olsun? Turuncu spru olsun. Kahanet renkliymiş galiba arkadaşlar. Turuncu yaptık kas kasıyor evet. Renkte falan denilmiş. Sanırım olduğumuz yerde çok mu insan var? Çok da yok gibi ama. Neyse biz bir şu köprüye geçinelak yahu. Belki köprüde kasmaz. Bakalım. Hayırlısı göreceğiz bakalım. Evet. Olur öyle ya arada. Yapacak şey yok. Ha acaba şey mi oldu? Bakayım. Bakayım. Ayarlar. Video. Ha, bunlar yükseğe çıkmış. Niye olmuş? Allah Allah. Karıcım. Kim dediyse bunlar. Açılsın yani. Ben demedim. Hah. Tamam. Tamam. Rahatız. Vallahi rahatız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ulan oyunu güncelleyince Demek ki ha, arada kasıyor. Neyse arada kassın. Daha neydi öyle? Neyse arkadaşlar. Oyunun en iyi drift anında ama gösteremiyorum. <gülüyor> Neyse. Yani millet yani gördüğünüz gibi deli gibi Hem hızlı gidiyorsunuz Hem drift yapıyorsunuz. Şöyle bir drift yapmadan duralım. Oooo oyun donayı iyi. Drift yapmadan bir duralım. Şöyle bir arkaya alalım. Hah. Bak. Arabanın frenler kapalı yine gidiyor. Maşallah. Ya de kasmasa. <gülüyor> şimdi. Neyse. Bir sıfırdan yüz yapalım. Şu buradan gitsek dümdüz. Güzel yüz yaparız. Hadi bakalım. Yani. Cık. Oyun ayıp ediyor oyun. <gülüyor> 3.5-4 saniye arası bir şeyde 0-100'ü var. Bakalım kaçla gidiyor Max. Ben en son 316 gördüm. Fizik desen var. 317. aynı. Oğlum tamiri falan unutmuşum ben oynamaya oynamaya ya. Hadi bakalım. Döne döne gidiyor. Bu göster arkadaşlar yakında. Yani fazla da yakında demeyeyim. Şimdi... Üç vakte kadar, üç gün olabilir, üç ay olabilir, üç hafta olabilir e, yeni bir bilgisayar almayı planlıyorum. Ve onunla böyle aptal aptal sorunları çekmeyeceğiz. Buna inanıyorum en azından. Kendimi bu şekilde avutmaya çalışıyorum. Yani o zaman işte artık bu oyun da gelir tabii de. GTA 5M'ler. Patlı bir şeyler yani. Yeter ki alalım şunu ya. Dur bakayım hiç böyle drift yapmadım. Bu adam böyle çok garip oluyor. Woo. Abo. Abo. Böyle daha kolay aslında drift yapmak da. Erkek adam böyle yapar. Bak araba bile gözükmeyecek kardeşim. Ne farı bu duvarın üstünde bak. <gülüyor> arkadaşlar bu arada dediğim gibi en ufak bir destek bile vermek isterseniz hani. Şimdi 70k deniyor videomuz arkadaşlar. Abone olan kullanıcıların yüzdesi. Hani, kullanılar mı dedim ben. Abone olan kullanıcıların yüzdesi. Yüzde kaçtı? Yüzde 0.5 falan. Abone olmadan izleyenlerin yüzdesi yüzde 99.5. <gülüyor> Şimdi buraya kadar izlediyseniz Şöyle durayım bir yüzüm kasmasa En azından bir abone olun. Anladın mı? <gülüyor> hani bir şekilde yardım etmeye çalışın Şu kardeşinize. Neyse artık. Yani olursanız sevinirim yani. Zorlanmaz da. Bu ne ol? O Bir de kasmasa da Alemin ne yaptığımı görmediniz mesela. Efektif kazıyor bir deyimle. Düşerken falan bir ağır çekime giriyoruz böyle. Hayır. Neyse verler. Ne bak şimdi? Lastiği görüyorsunuz diyecek bir şey yok. Böyle güzel ya vallahi eğlenceli oyun yanlamak sarıyor. Siz de izliyorsunuz o daha çok sarıyor. Bu ne lan? On boş mu? Hangi ruh hastası bunu buraya koydu? Hani bu ruh hastalığı başka bir şey değil. Hani Bu arada serverımızın ismini göstereyim. Lanet okuyorum artık yani serverların isimlerini artık. Ankara'm Tokyo Drift. Tamam. Bak orada IP'si de var. 94.23.171.15 2. üstünde tane 0. Al. Videoya bakamayanlar için sesi de söyledim. Alta da yazmıyorum. Gıcıklık, uyuzluk, köpeklik. Ne yapacaksın? Belki izleyen yazar. Dua et. Ya da sen yaz kendin. Neyse ne işte. <gülüyor> ee, yani öyle yani. Bakalım. Bakalımız. Bu arada arkadaşlar 50 defa anlatmama rağmen anlamayanlar var aranızda. Haşikaten bir şey söylemek istemiyorum ama beni çok zor durumda bırakıyorsunuz. Araba yavaş yavaş gitsin şöyle. Şimdi B'ye bastınız arkadaşlar. B tuşu. Bak. Yeni klavyemizden de yapılmalı. Yeni klavyeden B tuşuna bastınız. Klavyede B yazıyor zaten. Neyse araçlara girdiniz. Bak. Açıklama bölümünde kod var. <gülüyor> Bana yoruma sakın kod nerede yazmayın. Kavga çıkar. Araçlara girin o kodu alıp. Bir dakika şu arabayı döndürelim. Yanı görüyor musun? Neyse. <gülüyor> Araçlar aktar. Türkçe konuşuyorum. Bir dakika. Siz onu yapın. Ben şuradan da döneyim. Ha araç araçlar aktar. Burası olmayacak. Böyle olacak. Bak çok sihirli bir tuş. GTR'e ve V tuşları. Anan. Yorumlardan yorumlardan değil. Açıklama kısmında kod var. Onu kopyaladın. FCR 900'den sonrasında kopya FCR 900'ü birlikte kopyaladın. Gidip iki nokta üst üsteyi kopyalamadın ya da boşluğu. Tamam. Gidiyorsun sonra şu aracı bir durdayım başım yanmam. Bu tuş değil mi oğlum? Hah. B'ye bastın. Buraya girdin. CTRL'e V. Arkadaşlar gerçekten sinir oluyorum. Ben normalde böyle konuşmam da. Ya videoyu 70.000 kişi izlediyse. Yani 15.000'i falan anlamamış herhalde. Lan İngilizce konuşmuyor muyum, birader bak. B'ye bastın şu tuş. Heh. Tamam CTRL'e bastın. V'ye aynı anda bastın. Yapıştırdın. Bu kadar. Ve aşağıya şey yazıyorlar arkadaşlar. Onları gerçekten ben de bilmiyorum mesela. Şimdi aşağıya yazıyorlar. Abi biz mobilden oynuyoruz diyorlar. Ben mobilden bu oyunun oynandığını size yemin ederim ilk defa kendi kanalında gördüm. Mobilden MSA. Hiç bilmiyordum. Neyse işte. Yani bilmiyorum arkadaşlar deneyin. Kodu alın yapıştırın varsa eğer. B şu nedir bilmiyorum. Handling açma, konsol açma tuşu. Hani... Arkadaşlar yani şu yıl olmuş 2021 hala şurada sır gibi saklayanları görüyorum Handing'ini. He. Handing çalmayı öğreteyim size dur. <gülüyor> Handing dızıcılığı o da çok güzeldir mesela. Milletin emeğine komarsın. Adam diyelim ki bir drift Handing'i yapıştırmış tamam mı? Ama özel. Kendisi yapmış. Böyle yapıyorsun bak. Eğer L'ye basıp şöyle aracını gördüğünüz gibi kitlemediyse. Şöyle aracı açıksa. Böyle geliyorsunuz böyle tamam mı böyle? F'ye basıyorsun hemen. Gir gir gir diyorsun, etrafına bakıyorsun deli gibi, B'ye basıyorsun, N'ye basıyorsun, emniyet kemerini kapatıyorsun, ses çıkmasın. Handing'e basıyorsun, kaydete basıyorsun, buraya as, das, dafa, da, o önemli, dafa das yazıyorsun. İşte buraya da bir şeyler yazıyorsun, kaydete basıyorsun, şak. Bundan sonraki zamanlarda, yüklüğe bastığında, Tampa isimli aracın modeli de belli, tak yapıyorsun, Handing geliyor sana. Sonra, anladın mı? Atıyorum mesela bak, kısa yol tuşudur bu. Ben de zıycılık tuşu diye görüyorum açıkçası. Erkek adam dediğin oraya yapıştırırdı. Neyse, araba oluştur. Elhamdülillah. Ha. Ben kafayı yedim araba yok muydu Neyse Arkadaşlar yani bir e, diğer Kullanım şekli de bunun şudur Atıyorum bir araba aldınız Bu da çok çirkin ya ha! <gülüyor> Arabaya bindiniz Ses sistemi falan da takmışlar Şimdi, İnhal yapın herhalde değil mi Arabaya bindiniz arkadaşlar Tabii üstünde hangi tofa işte bu? Amına kodumun ya bırak peşimi. Neyse. Birazcık ilerleyelim. Beni kovalıyor amına koyayım ya. Birader Bazıları bilmiyorum o muydu. Abi abi diye girip bırakmıyor ya. Diyorum video çekeceğim. Bırak bırakmıyor. Ben ne konuşuyorum onu da bilmiyorum GTA'ya girince böyle oluyor, MTA'ya girince pardon böyle oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi B'ye bastın, Handing'e girdin. Eğer aktardan sonra bak. Allah rızası için yeter artık ben. Gerçekten MTA çekmekten üşendirdiniz beni ne kadar güzel bir güneşten öyle görünmese de. O nasıl güneş aslında bir dakika ne oluyor? Neyse hayırlısı, eline götüne sağlık. Araçlar aktar buraya yapıştırdınız yükle dediniz. Buradan yükleye giriyorsunuz arkadaşlar kaydetmek için söylüyorum. Buraya pardon, kaydete geliyorsunuz. Burada save olur İngilizcesi. Raider'lar. Neyse. Ee, buraya atıyorum. Astas Tafadas yazmadınız. Drift yazdınız. 1 yazdınız. Şuraya girip drift 1 yazıyor bak üstüne gelince. Astas Tafadas yazıyor mesela. Bu atıyorum hız handling'idir, throttle handling'idir. Buraya koyarsın. Altına da drift'ini koyarsın. Yükle dersin. Bakın ne oluyor? Bak gördün mü ne oluyor? Bak bak. Araba yanıyor bak. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bu videoyu izleyip küçük kardeşlerimizden bazıları yapar bunu. Aa, gök bak. kuşağı bak. gök kuşağı bak. Sıcı. Şimdi bak. Bazı küçük kardeşlerimiz yapar bunu. Bak kardeşim. Buraya küçükler için söylüyorum. 7 yaş ve altı B'ye bastıktan sonra handling'e girip istediğini yazıp kaydetmiyorsun. Önce araçlar. Bak sihirli değil. Buton gayet normal. Aktar. Oradan. Okey? Okey. Sıkıntı yok. Ondan sonra yanlıyorsun. Öyle böyle. A little a little. Jew mu yazıyor lan orada? Neyse böyle yanlıyorsun gördüğün gibi. Bak bak bak bak Ne kadar da basit mi? Evet arkadaşlar bu videoya aslında uu efekt mi efekt yapmışlar. Neyse arkadaşlar bu videoyu aslında çekmeye bile gerek yoktu da işte anlamayanlar için bir daha çekmek istedim. Eğer video benimseniz like, beğenmediyseniz kanala abone olun. Dislike atmayın. Kanala abone, video beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayın. En son hoşçakalın. kalın. Hepinizi seviyorum. Sorun bye, Bay bay. Peace.